Bugün 28 Eylül 2022 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Ay 02.14'te Akrep Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün duygularımız derinleşirken, ilişkilerdeki maddi paylaşımlar ve cinsellikle ilgili konular ilgi alanımıza daha fazla girebilir. Öğleden sonraki saatlerde aklımızı kurcalayan, takıntı haline gelmiş bazı düşüncelerimizi keşfedebilir, derinlemesine inceleyebiliriz. Kronik hale gelmiş bazı sorunlarımızı çözme fırsatlarıyla da karşılaşabiliriz. Maddi konular ve parayla ilgili hesap ve düzenlemelere de zaman ayırabilir, bütçemizde gözden kaçırdığımız bazı gereksiz harcamaları keşfedebiliriz. Bugün İkizler Burcu'ndaki Mars ile Kova Burcu'ndaki Satürn arasındaki üçgen açı kesinleşiyor. Günlük planlarımızda ve uzun vadeli işlerimizde pratik fikirler üretebilir, somut çözümler bulabiliriz. İş, kariyer, para ve maddi güvenlik alanlarında önemli ve yetkili kişilerle görüşebilir, güçlü destekler alabiliriz. Güven ve istikrar beklediğimiz yasal süreçler, yazışmalar, imza ve sözleşmeler içinde verimli bir gündeyiz. Toplumsal ve evrensel konulara bugün ilgimiz artarken günlük yaşamımızda da belli kalıpların ve düzenin dışına çıkmak isteyebiliriz. Bilim ve teknoloji daha fazla gündeme gelirken internet ve sosyal medya ile ilgili faaliyetleri önemseyebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.